Bugün 27 Eylül 2021 Pazartesi ay günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay zihinsel hareketliliği ve iletişim trafiğini güçlendiriyor bugün yakın çevremizdeki kişilerle daha fazla görüşebilir birçok haber duyabiliriz İlgi duyduğumuz alanlarda bilgi toplamamız okumamız kültürel gezi ve seyahatler yapmamız mümkün zihinsel yaratıcılığımız artabilir ve birçok ilginç fikir üretebiliriz aynı zamanda bireysel özgürlüklerimiz de öne çıkabilir Hızlı düşünüp, hızlı tepki verebileceğimiz için iletişimde zaman zaman karışıklıklar da meydana gelebilir. Akşam saatlerinde ikizler Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'e dik açı yapacak. Fiziksel ve duygusal hassasiyetimiz artarken belirsizlik ve kararsızlıklar da hissedebiliriz. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabileceğimiz akşam saatlerinde estetik, güzellik, sanat ve romantizm gibi konularda belirleyici olabilir. Bazı duygusal problemlerimizde yakınlarımızın desteğini almamız mümkün.